Yaptıkların için hesap ver. Yaptıkça <gülüyor> şey. Geri dön. Onurumuzu yere serdin. Onu korumaya yemin etmiştin. Sen de İonia'yı korumaya. Etrafına bir bak kardeşim. Onurun toprağı lekeliyor. Onursuzluktan iyidir. <gülüyor> Ay. Ya sonunda iki kılıcı varmış önceden. Tek kılıç kaldı. Affet beni kardeşim. Seni bir daha utandırmayacağım. <Gülüyor> Heyecanlandım lan bu arada Ve daha 10 dakika falan uzun gidiyor ha Heyecanlı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 Belki benim tapınağım bize bir yolsun abiler. Seçim senin. Bu kim aman okuyayım bu adam? <gülüyor> Öyle mi? Ruh çiçeklerinin dönmesi yıllar aldı. Toprak iyileşmeye hazırsa sen de hazırsındır belki. Yolu da bu mu? <gülüyor> İhtiyarlar, çiçekler ve umut. Belki de umut kafidir. Heh. Belki. Kendini Leyli Nehrin'in sularına bırak. <gülüyor> bırak sular seni arındırsın. Akıntı, taşıdığın yükü alsın götürsün. Kaybettiklerini hatırla. Bırak beni Yone, yenecektim. İri oğlanı nasıl alıyordum gördün mü? Onurumu ayaklar altına alıyordum. <gülüyor> Ama sen de... Mecbursam dövüşürüm, keyif için değil. Senin kanıtlayacak bir şeyin yok ki. Savaş hiç bitmez Yasuo. Savaşmak bir şey kanıtlamaz. Ay. Senin yerin burası. Usta Soğumanın yanı. Beni bunun için eğitti o. Yardımımla savaş bitebilir.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 Hiç bunu diyarlarımız arasında bir bağ kurulacak. Dertlerimden içeri kurtulduğum pek olmadı. Bazen iblislerimize bizim bulmamız gerekir. Ya e, so içmez onu ya. göster kendini Bu adamın Tam bir hayal kırıklığı. Onu buraya onurum getirdi. Onursuzluktan iyidir. Oğlum çok iyi bu arada Çar. Yani. Ben katil değilim. Öyleyse neden kaçıyorsun?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 Güzelmiş. Aa varmış lan da. Geçmişe bakmak kolay değil mi? Asıl mesele olacakları görebilmek. Duyduğuma göre hırsızlar, hayvanlar ve kaderler var. Tanunsuz bir yer, evet. Ama kendi kaderini çizebildiğin bir yer. <gülüyor> Hem zaten ikimiz de bir şey arıyoruz değil mi? Bunu da Bilch Water'da bulacağız öyle mi? Bu kim? Bence orada çok şey bulacağız. Ahri. Ahri. Ne alaka? Misafir mi? Güzel, ben beğendim arkadaşlar. Yone'ye bakalım şimdi. Yone. Hangi Yone kardeşim? Ee, streamers play Yone mi? Hemen izleyelim.